Öncelikle biz 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erasmus programında Danimarka ülkesine gideceğiz. 6 öğrencimiz ve bir öğretmenimizle beraber 15 günlük bir staj eğitimi görecekler. Orada güneş panelleri ve rüzgar gülleri inceleyecekler ve 15 gün boyunca yaparak yaşayarak oradaki almış oldukları eğitimi tekrardan okulumuza gidip buradaki projeye katkı sunacaklar. Tabii öğrencilerimiz daha seyyetin dışına çıkamazken Danimarka'yı bir ülkeye gidecekler, oranın kültürünü yaşayacaklar ve orada eğitimin Nasıl daha bir üste olduğunu veya nasıl e, işe iş olduğunu e, birebir yaşamış olacaklar. E, öğrencilerimizin de çok şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Yani şu anda 600 öğrencimiz var. E, bu 600 e, öğrenci içerisinden e, seçildiler. E, ve e, 28 Kasım'da da e, Danimarka'ya gidecek, gidecekler. Ve orada almış oldukları eğitimden sonra gelip okulumuzda bunları e, almış oldukları eğitimleri okulumuzda e, bu imkanı bize sağladıkları için ilk başta Sirt Bilim Teknik Koleji'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bizim bir daha başımıza gelmeyecek bir imkan. Sirt dışına çıkamazken il dış, e, ülke dışına çıkıyoruz. Danimarka'da rüzgar türbünleri ve güneş panelleri aras arasında staj yapacağız. Sonra hocamızın dediği gibi gelip burada bilgileri paylaşacağız. Umarım iyi geçer. Ee, yurt dışına ilk defa çıkacağım. Ee, orada rüzgar gülleri ve güneş panelleri hakkında stajımız olacak. Belgeler alacağız. Bu belgeler sayesinde yurt dışında çalışabileceğiz. Çok meraklıyım güneş panelleri ve yurt rüzgar hakkında stajımız olacağı için. Bu imkanı sağladığı için Sirt Bilim Teknik Koleji'ne çok teşekkür ediyorum.